Arkadaşlar merhaba. İddaa Tahmin Kupon ok. paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 2-3 gol bulma taktiğini anlatacağım arkadaşlar. Herkesin rahatça bulabileceği bir taktik. Yani şöyle bülteni açacağınız zaman yapacağınız 2-3 gözlemleme ile rahatça 2-3 gol aralığında bitecek maçları bulabileceksiniz. Yalnız bu taktiği bir puzzle gibi düşünün arkadaşlar, taşları yerine oturtmanız gerekmektedir. Bunun için videoyu atlamadan izlemeniz ve vereceğim detayları tek tek uygulayıp sonunda istediğimizi alacağımızı düşünüyorum. Tabii ki birkaç gün denemenizde fayda var. Vereceğim taktikleri uygulayıp öncelikle kaydedip alacağınız sonuçlara göre kuponlarınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanı sıra e, ilerleyen zamanlarda tabi şey görürse, e, destek görürse videolarımız iki, üç, iki buçuk üst bulma taktiği, ilk yarı bir buçuk üst bulma taktiği videolarımız gelecek. Hayır, bildiklerimizi aktarıyoruz biz. Umarım işinize yarar, umarım faydalı olur. Öncelikle arkadaşlar, merkezi bahis sistemi kesinlikle ve kesinlikle razgele oran açmaz. Bunu belirtmekte yarar var. Ki hepiniz biliyorsunuz. Merkezi bahis sistemi, öncelikle takım durumlarını, sakat ve cezalı, iç saha deplasman form grafiğini, maç kadrosunu, maçın oynanacağı saha durumunu, atanan hakemleri, hava durumunu, kendi aralarında oynanan maçta, Fiksir, fikstür durumu, fikstür durumu arkadaşlar. Ve maçın kupa veya lig maçı olduğu bu kriterleri baz alarak oranları o şekilde açıyor. Bunun gibi birçok etkeni göz önüne alarak maçlara oran açılıyor arkadaşlar. Aslında oranları okuyup yüksek oran kovalamasak birçok kuponumuzu içeri atarız. Ama insanoğlu işte. Hırsına her zaman yenik düşmüştür. Bazen yakalıyoruz mesela 2-3 oranı yakalayıp dur şunu biraz daha yükselteyim. ile hareket ettiğimiz sürece her zaman kaybetmeye mahkumuz ve kaybedeceğiz. Zaman kaybetmeden arkadaşlar ilk aşamaya geçelim. Öncelikle şunu şöyle ekrana yansıtayım. Detaylı olarak anlatacağım. Sizin de aklınıza yatarsa uygulayın arkadaşlar. Hafta sonu geliyor. Hafta sonu maçları var. Şöyle ekranı verelim buraya. Şu an ekran açıldı arkadaşlar. Bülteni seçiyoruz. Bülten şu an açılıyor. Bahis türü yazan yer arkadaşlar. Şurası. Bahis türüne tıklıyoruz. Ve toplam gol. Aralığını seçiyoruz öncelikle. İlk önce aradığımız kriter. 0-1 gol aralığı 2.40 olacak arkadaşlar. 0-1 gol aralığı 2.40 olacak. 2-3 gol aralığı 1.65. 4-5 gol aralığı 3.75 ve artı 6-12 oran olacak. Artı 6 arkadaşlar 12 oran olacak şekilde maçlarımızı işaretleyelim. İşaretleme bittikten sonra ikinci aşamamız var. Bu, e, bu taktiğimizin arkadaşlar başarı oranı %70-80 arasında değişim göstermektedir. Ve dikkat etmeniz gereken önemli bir unsur da bir kuponda 3 maçtan yani bir e, oluşturacağınız kuponda 3 maçtan fazlasını eklememeniz. Zaten 3 maçın toplamı bu şekilde yaptığınız zaman 3 maçın toplamı 4.9 gibi güzel bir oran oluyor. Bunlara dikkat ederseniz tutturma oranınız yükselir. Bu ve bunun gibi kendini ele veren birçok oran var tabii ki arkadaşlar. O, o maçlara müdahale edilmemişse, masa başında iş bitirilmemişse ve takımlar kendi aralarında bir anlaşma yapmamışsa yani hemen hemen bütün e, maçların sonuçları, skorları bellidir. Yani bellidir derken biz kahin değiliz. O şekilde algılamayın. Ee, merkezi bahis sistemi o şekilde oran açıyor. Yani hemen hemen herkesin muzdarip olduğu bir konu arkadaşlar. 2.500 beklenilen bir maç bakıyorsunuz. Maç 1-0'da kalıyor ya da 0-0 bit bitiyor. İlginç değil mi? Evet ilk aşamamızı seçtik arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim ben. 1.80 sadece bir örnek sadece şu maç arkadaşlar mesela şu maçı seçtik biz bültende bizim e, kriterlerimize uyuyor şu anda anlattığımız kriterlere uyuyor şimdi ikinci aşamamız arkadaşlar İkinci aşamamız arkadaşlar ee, iki takımın aralarındaki geçmiş maçlarına bakmaksızın bakın Burası çok önemli iki takımın aralarındaki geçmiş maçlarına bakmaksızın son 3 maçlarında toplam gollerini hesaplayacağız ondan az 15'ten çok olmayacak şekilde edemelerini yapalım Burayı biraz daha açmak istiyorum arkadaşlar. Belki insanların kafası karışır. Ee, yanlış yapar. Yanlış yapmaması için. Burayı biraz daha açayım. Örnek vereyim. Son ev sahibi arkadaşlar. Son 3 maçta kaç gol atmış. Örneğin 4 ev sahibi. Son 3 maçta. Yani oynadığı son 3 maç. Kupa olsun veya e, hazırlık maçları hariç. Hazırlık maçlarını biliyorsunuz. E, kimse kale almıyor. Hazırlık maçları hariç. Kupa maçı olsun, lig maçı olsun. E, ev sahibinin son 3 maçında toplam golü örnek veriyorum 4. Deplasman takımının ise arkadaşlar son 3 maçında 7 gol çıkmış. Yani kendi attığı. Kendi attığı değil. Burayı düzelteyim. Pardon. Kendi attığı değil. Attığı ve yediği arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet şu an ekranda. Şunu açtık. Evet. Bu maç örnek sadece. Son 3 maç arkadaşlar. 1, 4, 8, 10, 11. 12, 14, 16, 18, 20. 20 maç. E, 20 gol. 20 maç diyorum. Dil sürçmesinden dolayı e, kusura bakmayın arkadaşlar. Bazen dilimiz sürçebiliyor. Bu maçımız uygun değil arkadaşlar. Ben bunu ez geçeceğim. Şimdi bir diğer maçımıza bakacağız. 3 75 şu maçımız mesela verdiğimiz oranlara tutuyor. Evet maçımızı açalım. Şu maçları bas almıyoruz. Şuraya geliyoruz arkadaşlar. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Bu bizim kriterlere uyuyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın hepsini hesapladım. Attığıyla yediği 1 2 5 6 8 9 11. Son 3 maçı baz alıyoruz. Şu maçımız bizim kriterlere uyuyor arkadaşlar. 2.41 65 3, 75 12 ve yaptığımız hesaplamalar zaten e, bu kriterlerimize uyduğunu gösteriyor bize evet bir başka maça bakmak istiyorum mesela çok basit aslında bakın bu maçımız mesela yine aynı şekilde detayına girelim bakın şu maçları aralarındaki maçları baz almıyorsunuz 3 6 8 9 10 14 Arkadaşlar bu maçımızda e, kriterlerimize uyuyor yani dediğimiz gibi ilk başta dediğimiz gibi 10'dan az 15'ten çok olmayacak kriterlerimiz bunlar Tabi e, burada dikkat etmeniz gereken bir etken daha var arkadaşlar Öncelikle major diklerden veya arabaşta olan takım olmaması gerekir. Yani Büyüklikler dediğimiz, büyük takımlar dediğimiz sizler daha iyi biliyorsunuz ki büyük takımlar yani gözde takımlar istedikleri gibi at koşturuyorlar, diledikleri gibi bitirebiliyorlar maçları. Gerçi o takımlara bu tür oranlar açılmaz ama yine de temkinli olmakta yararı var. Bir de arkadaşlar eğer bu bahsettiğim 3.75 oran 340 ve 330'lara kadar düşerse bu maçın bir buçuk üstünü gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Mesela bu maçın bir buçuk üstüne kadar. Evet maçımız buydu. Bir buçuk üstüne bakalım. 130'larda olması lazım. 125, 130. Bir buçuk üstünü alabilirsiniz veya hou veya risk alıp 2.5 üstünü dahi değerlendirebilirsiniz. Ama bizim oran düşerse diyorum bakın arkadaşlar. Dikkatli dinlerseniz ee, oran düşerse diyorum. ya yani 375'ten aşağı oran düşerse 1.5 üstünü alın. Kahvenizi, çayınızı alın. Hiç takip bile etmeyin maçı. buçuk üst gönül rahatlığıyla gelecek. Ama ama aması da var. <gülüyor> bu oran 3.75'ten yukarı çıkarsa 3.75'ten mesela 4 4.25 450lere kadar bazen çıkabiliyor bu oranlar. Bu maçın 1'den 0 ve 2'den 0 bitme olasılığı %60 %50 %60 diyelim biz ona. O şekilde de değerlendirme yapabilirsiniz. Yani her türlü oran takibini bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz kafa yormanız lazım. E gidiyorsunuz mesela e, iddia bayilerinde 1-2 saat takılıyorsunuz veya telefonu açıyorsunuz. 1-2 saat takılıyorsunuz. 3-4 maç çıkaracaksınız. Ya bu oranları takip ederseniz başarılı sonuçlar alırsınız arkadaşlar. Ayrıca e, inşallah ilerideki günlerde arkadaşlar önümüzdeki günlerde 2.5 üst ve ilk yarı bir buçuk üst. Onların da birer videosunu çekip yayınlayacağım. İnşallah başarılı olur. Şimdi anlattığım gibi bu değerlendirmeleri yaparsanız kaydedin öncelikle arkadaşlar. Öncelikle kaydedin. Hiçbir şekilde oynamayın. Bakın başarı oranı %70-80'lerde iyi gidiyorsa, işinize yarıyorsa... Bunu hayata geçirebilirsiniz. Mesela 1-2 bankonuz var. Mesela bir tane de iki tane maç buradan aldınız. Etti size 5 oran. ya yani 2-3 tane maçı çıkarıp 4 tane maçı çıkarıp. Yani 3'ü geçmesin de. 3 maç çıkarıp 4.9 oranı rahatlıkla yakalayabilirsiniz. <gülüyor> Bu taktikleri uygularsanız arkadaşlar. Tabi bana 1.5 üst yeter diyorsanız. Bir buçuk üstünü daha alabilirsiniz bu maçın yani bu maçların videomuz bu kadar arkadaşlar İnşallah Önümüzdeki günlerde e, iki buçuk üst ve ilk yarı bir buçuk üst e, nasıl bulunur nasıl hesaplanır onun videosunu da çekeceğim sizlerle paylaşacağım Şimdilik diyeceklerim bu kadar e, hepinize bol kazançlar iyi akşamlar diliyorum